bugün 24 Ocak 2023 salı Mars günündeyiz Balık burcundaki ay güne değişken ve hassas enerjiler veriyor sabahın ilerleyen saatlerinde ay ikizler burcundaki Mars'a dik açı yapacak fiziksel ve duygusal enerjimiz yükselirken sabırsız ve dürtüsel tavırlarda artabilir sabah saatlerinde kaza ve sakarlıklara dikkat etmeli sakin ve sağduyulu davranmaya çalışmalıyız öğle saatlerinde ise ay oğlak burcundaki Merkürle uyumlu görünüm yapacak Öğle saatlerinde günlük işlerde, maddi konular ve alışverişlerde pratik ve somut adımlar atabilir, verimli sonuçlar alabiliriz. Bilgi ve tecrübelerimizi değerlendirebilir, sezgilerimizden de yararlanabiliriz. Akşam saatlerinde ise balık burcundaki ay, boğa burcundaki uranüsle uyumlu görünümde olacak. Heyecan ve coşkumuzun artabileceği akşam saatlerinde özgür ve bireysel davranma eğiliminde de olabiliriz. Keyif aldığımız faaliyetlere, yakın ilişkilere zaman ayırabilir, Yeteneklerimizi fark edebiliriz. Para ve maddi kaynaklarımızı da doğru değerlendirebilir, keyifli alışverişler yapabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.